Merhabalar. Bu videomuzda Mayıs veya Haziran ayında kendi güçlü arı kovanlarımızdan bölme yapmak suretiyle yetiştirdiğimiz ana arı nasıl olur ona bakacağız. Öncelikle kovanımızdan uygun çerçeveleri seçerek, yani üzerinde, günlük, haftalık, kapalı yavru olan çerçeveleri alarak, daha önceden hazırlamış olduğumuz bir polenli bir bağlı çerçevelerin arasına, Uygun gördüğümüz yumurtalı çıtaları yerleştireceğiz. Bunu yaparken ana kovanımızda ana arımızın kalmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Biz genelde iki ya da üç yavrulu çıta almaya çalışıyoruz. Bu bölmeyi aldıktan sonra arılığımızın bir köşesinde kendi haline bırakıyoruz. İşçi arılarımız, en uygun yumurtalardan ana arı memesi yaparak en güçlü ana arı seçerek yoluna devam ediyor. Şu an ekranda görünen ana arı bu aldığımız bölmedeki işçi arılarımızın yetiştirdiği ana arıdır. Gayet sağlıklı düzgün bir ana arı yetiştirdik. Mayıs ve Haziran aylarında aldığımız bölmelerden yetiştirdiğimiz ana arılar çok daha sağlıklı ve verimli oluyor. Bir yıl sonra aynı ana arımızın kata çıkmış hali. Çok güzel petek kabartmış günlük yumurtalar atmış. Bir yıl önce aldığımız bölmelerden yetiştirdiğimiz ana arının şu an kovandaki durumu gayet güzel. Verdiğimiz peteyi kabartmışlar, çok sakin çıtaların üzerinde fazla dolaşmayan saldırmayan bir arı ırkı. 11 yıldır bu arı arılığımızda bulunmakta. Genelde ana arılarımızı bu arı ırkından çoğaltarak devam ediyoruz. Şu anda kovanın yanına takmış olduğum demir aparatı, ben kendim tasarlayıp oluşturdum. Çerçeveleri kontrol ederken çok rahatlık sağlayan bir aparat oldu. Arıları kontrol ederken çerçeveleri yere, sağ, sola bırakmama gerek kalmıyor. Sizler de Mayıs veya Haziran aylarında güçlü kolonilerden almış olduğunuz bölmeler sayesinde güzel ana arılar yetiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.